Prince Silverline. Evet Prince Silverline kitimiz gerçekten Prince'in 4 silindirde, 6 silindir ve 8 silindir araçlarda ürettiği en iyi kaliteli, en üst segment ürün diyebilirim. Gerçekten çok başarılı. Gerek kullandığı enjektör grubu olsun, gerek regülatörü olsun, elektrik tesisatı, MAP sensörü gerçekten üst segment ve çok çok uzun ömürlü. Doğru bir montajla beraber sorunsuz uzun yıllar kullanacağınız bir kit modeli. Ekipmanlardan biraz bahsetmek gerekirse Prince yine bu kitinde enjektörlü şov yapmış diyebilirim. Müthiş bir enjektör. 3 omuzunda. Gerçekten hızlı bir enjektör ve çok çok başarılı. Akabinde regülatörden bahsetmek gerekirse regülatör aynı zamanda e, turbo regülatör diye de geçer. Bu kitle kullandığımız regülatör. Gerçekten e, 1.6 2.000, 2.500, 3.000 motor. Ciddi anlamda yüksek silindirli motorlara ve performans kaybolmadan sorunsuz kullanabileceğiniz bir kit ekipmanıdır. Elektronik ekümüz yine aynı şekilde çok çok başarılı. Hem estetik hem de minyatür konumlanması da çok iyi oluyor. Elektrik tesisatımız diğer Prince ürünlerindeki gibi özel makaronlu geliyor ve sokete soket şeklinde montajını yapıyoruz. Gayet başarılı. Filtre Ecomax kiti hariç, Teknomax Silver VSA2DI ürünlerin hepsinde aynı filtreyi kullanıyor ve dediğim gibi daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Barcode'lu filtreye geçti, yan sanayi filtre kullanımına izin vermiyor ki bu çok çok önemli. Yine boşun bir MAP sensörünü kullanıyor, yine dediğim gibi sorunsuz verileri bize en real şekilde aktaran bir MAP sensörü. Düğmemiz bunda VSA2DI ile aynı, hem konumu olsun yuvarlak şık bir görüntüsü var, hem de içindeki ışık rengini değiştirme seçeneği sunuyor bize. Gerek kelepçelerimiz, nozullarımız ve gerek su hortumlarımız ise pirins. Gerçekten bu işte başarılı.